E, allerjik hastam, hastaların özellikle bu hastalıktan çekinmeleri ve korkmaları söz konusu bunu biliyoruz. E, bu genel bir fikir olarak doğru gözüküyor çünkü korona enfeksiyondan etkilenen özellikle ağır düzeyde geçiren hastaların birçoklarının ikincil bir, ikinci bir hastalıklarının ya da kronik bir hastalıklarının olduğunu biliyoruz. Aslında korona arasındaki ilişkiyi doğrudan gösteren çok önemli bir çalışma ve kapsamlı bir çalışma yapılamadı henüz çünkü hastalığın başlangıç dönemindeyiz ama Elbette akciğeri etkileyerek ağır tabloya yol açabilen bir hastalık zaten akciğerlerinde problem yaşayan kişiler açısından daha da ciddiye alınması gereken bir durum arz edebilir. Ha, korunmada çok ekstra bir durum ortaya çıkabilir mi derseniz bunun maalesef harika bir cevabı yok ama olabildiği kadar bu kişilerin de Hijyen kurallarına dikkat etmeleri herkes gibi ve izolasyonu, toplumsal izolasyonu belki biraz daha detaylı uygulamalarında yarar olabilir.